Eğer dünya tarihi bir basketbol maçı olsaydı insanlar ne zaman maça girerdi, oyuna dahil olurdu diye sormuş. Öncelikle LeBron'un oynadığı NBA'de bir basketbol maçının kaç dakika olduğuna bakalım. Her biri 12 dakika olan 4 çeyrekten bahsediyoruz ki bu da toplamda 48 dakika ediyor. Buna tabi ki devre arası, molalar, reklam araları ve olası uzatma periyotlarını katmıyoruz. Sadece normal süreden bahsediyoruz. Molalar, reklamlar gibi benzer kesintileri de işin içine dahil ettiğimizde toplam sürenin 2-2,5 saat gibi bir süreye çıktığını düşünebiliriz. Ama bizim için önemli olan resmi süre, yani 48 dakika olsun. Şimdi 48 dakikayı saniyeye dönüştürebiliriz. Çünkü biliyoruz ki 1 dakikada 60 saniye vardır. 60 saniye, saniye bölü dakika. Bu oldukça kolay bir işlem. 48 çarpı 60 bize kaç verecek? Burada 0 var. 8 çarpı 6, 48 etti. Elde var 4. 4 kere 6, 24. Eldeki 4'ü de ekledik mi 28. Toplamda 2880 saniye çıkar. Bu soruyu cevaplarken, toplam süreyi 48 dakika kabul ediyorduk. Yani bu da 2880 saniyeye eşitmiş. O zaman cevabımız için 2880 saniyelik bir oyun süresine baz alacağız. Şimdi dünyamızın gerçek yaşına bir bakalım. Dünyanın gerçek yaşı. Güneş sistemimizde dünyamızın tahminen aynı zamanda oluştuğunu düşünüyoruz ki bu da yaklaşık 4,54 milyar yıldır. Bunu buraya çizelim. Karşılaştırma yapacağımız için, çizgimizin uzunluğunu aynı yapacağız. 4,54 milyar yıl. Evet, bu sayının ne kadar büyük olduğunu görmeniz açısından milyar bin tane milyona eşittir. Bu da dünyanın yaşının 4540 milyon yıl olduğu anlamına geliyor. Ya da tabii ki 4 milyar 540 milyon yıl şeklinde ifade edebiliriz ki, bu da dünyamızın oldukça yaşlı olduğunu gösterir. Ama ben daha çok anatomik olarak modern insanın kaç yıldır dünyada var olduğunu düşünmek istiyorum. Şöyle ki, anatomik olarak modern insan diye tanımlanan türün yaklaşık 200 bin yıldır dünya yüzeyinde dolaştığı tahmin ediliyor. Baya uzun bir süre olduğu düşünülse de, dünyamızın 4,54 milyar yıllık yaşıyla kıyasladığımızda oldukça kısa bir süreden söz ediyoruz. Şimdi bu küçük çizgimizin 200.000 yıllık insanlık tarihi olduğunu varsayalım. Tahminen bu çizgi biraz büyük bile kaldı bu orana göre. Şimdi yapacağımız şey ise bu uzunluğun bir basketbol karşılaşmasındaki saniye olarak karşılığını bulmak olacak. Başka bir şekilde düşünürsek 200.000 yılın 4,54 milyar yıla oranını bulmalıyız. Buna şimdi x diyelim x, insanlık tarihinin oyunun toplam süresi olan 2880 saniyeye oranına eşit olacak. Bu hesapta x'i bulurken, ki bu basit bir cebir işlemidir, bunun en basit yolu, denklemi 2880 ile çarpmak olur. Bu bunu götürür ama elimizde sadece sağdaki işlem yok. Aynısını sol tarafa da uygulayacağız, değil mi? Şimdi iki tarafı da 2880 ile çarparsak, yani x, yani insanlık tarihinin dünyanın toplam yaşına oranının basketbol maçı süresi olarak karşılığı, insanlık tarihinin süresini dünyamızın yaşına oranını gösteren kesirimiz, yani burası, çarpı basketbol maçının süresi, yani 2880'e eşit olur. Şimdi ne elde edeceğimize bir göz atalım. 200.000 bölü 4,54 milyar yıl. 4,54 milyarı yazmanın birkaç yolu var. Mesela 4,54E9 olarak yazabilirim. Yani 4,54'ün 9 tane onluk değeri. Ya da 4,54 çarpı 1'i takip eden 9 tane 0. Yani kısaca 4,54 milyarı ifade eden bu değer. Bu şekilde yazabiliriz. Ya da aynen bu şekilde 4,5 Dikkatli olalım, 4 milyar 540 milyon ve ardından milyar olacak şekilde 9 basamağımızın olması gerekiyor. Bakalım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bu kesir anatomik olarak modern insan ırkının yaşının dünyamızın tarihine oranıdır. Ve şimdi bunu, NBA'deki oyun süresiyle, yani 2880'le çarpacağım. Evet, sonucu neredeyse bulduk. Elde ettiğimiz sonuç 0,126. Hatta buna yuvarlak olsun diye 0,13 saniye diyebiliriz. x eşittir, ya da yuvarladığımız için yaklaşık olarak eşittir diyelim, 0,13 saniye. Bunun ne demek olduğunu kafamızda canlandırmaya çalışırsak, normal süreli bir NBA maçında kazananın hani maçın tam da son saniyesine gelen bir basketle belli olduğunu düşünelim. İnsanlık son şutu kullanan oyuncunun top elinden çıktıktan sonra ve o topun neredeyse çembere girmek üzere olduğu anda ortaya çıkıyor. Bu o kadar kısa bir süre ki, maçın bitimine değil bir saniye, saniyenin onda birinden azıcık daha fazla bir süre kala. Yani 13 salise kala ortaya çıktığı anlamına gelir. Evet, beynimiz bu kadar çalıştırmışken, yani insanlığın ortaya çıkışının saniyenin onda birinden sadece biraz daha fazla bir sürede oyuna dahil olduğunu bulmuşken, bir de dinozorların neslinin maçın hangi bölümde tükendiğine bakalım. Size burada bir ipucu vereyim. Dinozorlar bir göktaşının dünyaya çarpmasıyla yok oldu. En azından elimizdeki mevcut teoriler için de en çok kabul göreni bu. Ve bu olayın yaklaşık olarak 65,5 milyon yıl önce yaşandığı varsayılıyor. Bunu dünyamızın tarihine göre hesaplayalım. Sonra da bulduğumuz oranı bir basketbol maçının süresi üzerinden ifade edelim. Şimdi tekrar hesap makinemizi çıkaralım. 65,5 milyon. Bunu 65 çarpı 6 tane onluk bölü 4,54 milyar, yani 4,54 çarpı 9 tane onluk olarak yazalım. Bu elde ettiğimiz kesir, dinozorların neslinin tükenmesinin dünyamızın yaşına oranını gösteriyor. Ve burada basketbol maçına karşılığından söz ediyoruz. O zaman bu kesri maçın toplam süresi olan 2880 ile çarparsak, yaklaşık olarak 41 saniye elde ettik. Yani maçın sonunda çok az bir süre varken son çeyreğin bitmesine bir dakikadan az bir süre kalan meteor dünyamıza çarpıyor ve dinozorlar yok oluyor. Evet tahminen hiç böyle düşünmemiştiniz değil mi?